Selam Koç Burcu arkadaşlarım nasılsınız? Ben Şengül İnşallah iyisinizdir sevgili Koç Burcu arkadaşlarım ateşlerden Koç Burcu arkadaşlarım efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar aşık olan veya aklınızda olan kişiler efendim aklımızda olan kişiler kalbimizde olanlar bunların hepsi aynı kişiler değil mi canlar ha aklımızda ha kalbimizde elektrik alıp hoşlandığımız ne bileyim aşk duyduğumuz kişiler için Şöyle bir açılım yapmak istiyorum. 30 Ağustos'a kadar benim Koç Burcu arkadaşlarımın aşıksınız, açılamadınız, uzaktan uzağa aşıksınız, seviyorsunuz, ne bileyim bir türlü karşısına çıkıp şöyle iyi tarafta bulunamıyorsunuz. Hani olur ya böyle şeyler. Bunlar toplumumuzda olan şeyler canlar. Şöyle bir bakacağız. Siz zaten kalbinizi biliyorsunuz, aklınızdan geçenleri biliyorsunuz canlar. Ben nasıl kendimi biliyorsam sizler de biliyorsunuz değil mi? Burada ben size bakmayacağım. Tıpkı daha önceki yaptığım gibi sizin aşık olduğunuz kişilere açılım yapacağım canlar. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Yani aşık olduklarınız veya aklınızdaki kişiler nasıl partner istiyorlar? Ne bileyim hayallerini, açılamadığınız öyle farz edelim. Tanımıyorsunuz hani huyunu suyunu tam bilmiyorsunuz. Hayallerini bilmiyorsunuz. Şöyle bir açalım da bir bakalım mı benim sevgili koç Burcu arkadaşımın aşık olduğu, aşk duyduğu kişinin hayali ne? Ne bileyim kalbinden geçen ne? Nasıl bir partner istiyor? Şöyle sadece onlara bakacağız canlar. Size bakmıyorum açıkçası. Sizinkiler ne düşünüyorlar? Nasıl partner istiyorlar? Bunun açılımını yapacağım. Tamam, tamam anlaştık. Şimdi ben size yeni kanalımdan bir miktarcık açıklama yapmak istiyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım Efendim çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım böyle her videomda bunu hatırlatmak durumundayım vur vur vur konuşuyorsun diyecekler ama arkadaşlar ne diyeyim yani kanalım daha çok yeni ve tamamen aşk hayatınızı ele alıyor ilk videolarımı yükledim Aralık ayına kadar Temmuz'dan alıyoruz Aralık ayına kadar ilişkileri, eksler, küsler efendim, evliler, sevgililer hiç fark etmiyor. Tüm ilişkisi devam eden veya küs olanlar için her şey ele alınmıştır. Aralık ayına kadar açılımlarım yapıldı. Şöyle bir göz atmanızı sizlere öneririm sevgili arkadaşlarım. Abone olmanızı da öneriyorum. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım mutlaka olanlar da olmuştur. Evet, şimdi sizler için sevgili arkadaşlar aşıklar açılımı yapmak istiyorum koç burcu arkadaşlarım için bakayım koç burcu arkadaşlarımızın aklından geçenler kalbinden geçen kişi ya da kişilerin kalbinde kimler var veya hayallerine düşüncelerine bu insanların diyelim ki onlara açıldınız 30 Ağustos'a kadardır açılımım sevgili koç burcu arkadaşlarım diyelim ki açıldınız öyle farz edelim onu da zaten son bir kartla göstereceğim size bakayım kişi size ne tepki verecek yani nasıl bir karşılık verecek sıcak bakacak mı soğuk mu bakacak başından mı kovacak şimdi doğruya doğru şöyle bir bakacağız canlar şimdi benim koç burcu arkadaşlarımın aşk duydukları kişiler ne düşünüyor hayallerine açalım mı sevgili arkadaşlarım evet açıyoruz evet Şöyle sizin görebileceğiniz açıya doğru sevgili arkadaşlar Bunlar siz değilsiniz. Canlar tekrarlıyorum. Sizler zaten kendinizi biliyorsunuz. Önemli olan nedir burada? Karşımızdaki kişi ne düşünüyor? Değil mi? Ben zaten ben kalbimi biliyorum. Kalbimden geçeni biliyorum. Önemli olan benim eşim ne düşünüyor? Bunu bilmek lazım sevgili arkadaşlar. Şöyle sizin açınıza çekeyim ki. Rahatlıkla görebilesiniz. Evet Koç Burcu arkadaşlarım. Aşık olduğunuz, aşk duyduğunuz kişilerin hayallere bakın ve bu şu ayrı bu ayrı o ayrı şu ayrı diye bir şey yok şu an beni izleyen koç burcu arkadaşım bay veya bayansın hiç fark etmiyor sizin aşk duyup açılamadığınız veya aşık olduğunuzla görüşüyorsunuz ne bileyim artık itiraf ettiniz veya etmediniz o insanın duyguları düşünceleri bakın kalbinden geçenler hepsi geçerli yani ayrı ayrı değil aynen öyle Şöyle biraz eğri yamuk koydum galiba arkadaşlar. Sizin açınıza doğru tutmaya çalışıyorum. Bakın bekliyor. Kısmet bekliyor. Sizin aşık olduğunuz kişi ya da kişiler, bay veya bayan bu insanlar sevgili Koç burcu arkadaşlarım bekliyor. Güzel haberler gelsin diyor. Ama şöyle de bir şey var bakın. Kartımız para kartıdır. Görüyorsunuz değil mi prensin elindeki tılsımı biraz da sizin bu aşk duyduğunuz kişi ya da kişiler her kimlerse şöyle durumu olan yanlış anlaşılmasın lütfen. Çok zenginlik anlamında söylemiyorum. Örneğin hani asgari ücretli olmayan onun biraz daha üst seviyesinde olan kişilerden talip haber bekliyor bu insanlar. Çünkü kartımız para kartıdır kartımız Haber kartıdır canlar. Parayla alakalı haber kartlarıdır. Bakın bunlar bu bir gerçek. Şimdi hayalinde sizin bu aşık olduğunuz kişi hayalinde kalben şöyle diyor. Şöyle biraz tabiri caizse cüzlanı, kaba olan, güzel geliri olan, evi arabası olan, maddi sıkıntı çekmeyeceğim kişi gelse de bana talip olsa, şöyle güneş gibi parlasam. Mutlu mesut bir ilişki yaşasam, bakın Güneş gibi parlamayı görüyorsunuz. Çocuklaştı resmen, değil mi? Bakın Muradım eğersem diyor. Muradım eğersem de eskinin olumsuzluğunu ben değiştirsem diyor. Bakın bu kaderin değişmesi lazım diyor. Bu kartımız kader değişmekten söz eder. Bakın buradaki kişi kral demiyorum artık bırakalım kralı kral mı var Allah aşkına? Buradaki kişi kaderi değiştirmek istiyor memnun değil bazı şeylerden sevgili Koç burcu arkadaşım güzel insan artık hanginizin kimlerin buraya partnerleri partner diyorum ben aşıksanız kalbinizden bu insan bu insan sizin partneriniz bitti o kadar sizi reddetse kalbinizde mi partner karşı partner değişsin diyor bir şeyler değişsin artık az ya da çok bir şekilde hani maddi sıkıntı çekmeyeceğim. Karşılıklı birbirimizi anlayabileceğimiz şöyle mutlu olup bir güneş gibi parlayabileceğim talipler yoluma çıksın. Bunu istiyorum diyor. Artık hayatta bazı şeylerden mahrum kalmak istemiyorum. Çok mahrum kaldım diyor. Bu kadar değişsin istiyorum diyor. Fakat değişmiyor. Ben de ne yapıyorum? Bazı şeyleri askıya almak durumunda kalıyorum diyor. Bu tür talipler benim yoluma çıkmadığı için... Ben kaderi değiştiremiyorum. Ne yapıyorum? İster istemez şöyle bir kenara atıp "La hayatımı yaşamak durumunda kalıyorum." diyor. Bakın, askıda çıktı. Çünkü kaderi değiştiremiyor. Bu şekilde bir talip yoluna çıkmamış. Çıkmıyor. İstediği çapta değil. Güneş gibi parlamak istiyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyor. Karşılıklı anlaşalım diyor. Kalbinden geçen hayalleri bu yönde sevgili koç burcu arkadaşım karşı partnerinizin ama bu demek değildir ki benim sevgili koç burcu arkadaşım karşı tarafa layık değil diye bir şey yok belki de aradığı kişi sizsiniz belki şuradaki hayal kalbinden geçen şu hayal sizin olmadığınız ne malum bay veya bayan bakın söylüyorum. sizin olmadığınız ne malum evet karşı taraf memnun değil şu anki hayatından karşı taraf memnun değil değişsin istiyor ama değiştiremiyor neden itiraf yok ortada itiraf yok lütfen bir an önce itiraf edin isteyenin bir yüzü demişler ki siz karşı taraftan borç istemeyeceksiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım ilanla aşk edeceksiniz ya sevginizi aşkınızı dile getireceksiniz o da zaten mutluluk istiyor bakın güneş gibi parlamak istiyor kader değişsin artık diyor mutluluğa doğru gitmek istiyorum ama gelen giden yok ki. Ben de askıyı alıyorum. Daha da olmadı. Bazen krizlere giriyorum diyor. İç dünyamda ben buyum diyor. İç dünyası bu bakın. Dışı değil. Tamamen iç dünyası. Şimdi ne diyoruz? Açılımım 30 Ağustos'a kadardır sevgili Koç burcu arkadaşım. Diyelim ki benim Koç burcu bayanım veya bayı kardeşim bu kişi veya kişilere tamam ya. Ben açılmak istiyorum. 30 Ağustos'a kadar çıkacak karşısına ilanı aşk yapacaksınız veya sevginizi vesaire dile getireceksiniz değil mi sevgili arkadaşlarım bu kişi size ne tepki verecek evet mi hayır mı sıcak mı bakacak soğuk mu bakacak efendim buna tek kartla bakalım mı tıpkı daha önce yaptığım gibi hadi bakalım bakalım sizin bu insan ne yapacak Allah aşkına sıcak mı soğuk mu ne tepki verecek bakalım mı şöyle tek bir kartla bakıyorum canlar sevgili arkadaşlarım Oo, destenin altına bakın çekmeden önce şöyle bir daha karıştırayım bakayım size ne karşılık verecek ne tepki verecek ilanı aşk ettiğinizde tamam benimki geldi işte bu koç benim istediğim kişi diyecek mi çekiyorum arkadaşlar tarotumuzdan kaçmıyor Oo, harika buyurun ihtişam lüks gurur buyurun cazibeniz altında kalacak sevgili ateşlerden koç burcu arkadaşlarım şeytan kartı sizi hep de korkutmasın cazibe demektir cazibe hatırlatırım kötü taraflarını kenara bırakıyoruz çok da kötü değildir 3 parçadan biri kötüdür şeytanda 2 parçası güzeldir birincisi cazibe altında kalması güzeldir ikincisi kötü alışkanlıklara son verme yönü güzeldir Üçüncü kısmı da malumunuz şeytani duygular, şeytani planlar. Sadece bir bölümü kötü, iki bölümü güzeldir şeytanın. O yüzden ben severim bu kartı severim. Hiç merak etmeyin bakın. Sizi kendine göre görecek bu insan. İyi görecek sizi, gurur duyacak sevgili Koç burcu arkadaşım. Bakmayın böyle görüldüğüne. Onu mutsuz eden, olumsuz yapan her neyse Bakın arkasını dönecek, ailesi olabilir, içinde bulunduğu koşullar olabilir, sıkı sıkı elinizden tutma durumu var, hatta risk dahi alabilir. Bazı engeller var ise, yanlış anlaşılmasın lütfen, bazı engeller var ise risk almak demektir kartımız. Sizin için risk dahi alabilir bu insan. Niçin? Neden? Neden? Çünkü aşık olacak, buyurun cazibe altında kalacak sevgili. Ah koç burcumun güzellerim benim ya, onlar ateşli insanlar. Hiç onları karşı taraf kim olursa olsun cazibe altında bırakmazlar mı Allah aşkına? Bakın cazibeniz altında kalacak, size sıcak bakacak bu insan. Çok güzel, harika. Şimdi bununla alakalı sevgili koç burcu arkadaşım aşk kartımız ne önerecek, sizlere ne mesaj verecek? açılımınız çok güzel çıktı. Korkma diyor bakın korkma ilişki sorunlarını şifalandır sıkıntı yok korkmayacaksın çekinme diyor sevgili arkadaşlarım sorunlar seni yıldırmasın belki daha öncesinde okuyacağım arkadaşlar belki çok çok öncelerinde farklı kişilere aşık oldunuz farklı kişileri sevdiniz. O insanlar canınızı yakmış olabilir ne bileyim gururunuzu incitmiş olabilir kartımız bunu anlatmaya çalışıyor size kötü davranmış olabilirler bundan dolayı çekinmeyin diyor korkmayın o ilişkilerdeki sorunları atın bir kenara İlişki sorunlarınızı şifalandırın herkes bir değil geçmiş geçmişte kaldı diyor sevgili koç burcu arkadaşım için sorunlar seni yıldırmasın sorunlarının içinde çözümler de gizli şimdi onları keşfet ilişkinde güzel günler gelecek inan bekle ay çok güzel niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi olumlama ilişkime artık sadece sevgi girer sadece sevgi çıkar ilişkimden diyecekmişsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım hiç çekinmeyin hiç ne bileyim üzülmeyin kesinlikle öyle geçmişte bazı olumsuzluklar yaşamış olabilirsiniz onlar geçmişte kaldı gördüğünüz gibi bakın karşı taraf aşık olacak cazibeniz altında kalacak şimdi bir şey diyeceğim neyse olabilir olabilir canlar engel de olsa yani engel de olsa bakın karşı taraf risk alacak yani sizin için anlayın ne demek istedim ama bazı şeyleri söyleyemiyorum meleğim ne diyor Efendim buyurun sevgi yolla diyor sevgi çekinme ilanı aşk et diyor benim güzel koç burcu arkadaşıma. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sonrasında o sevginin pembe gülleri kırmızı gülleri sende de açacak karşı tarafta da açacak diyor. Daha ne desin meleklerimiz sevgili koç burcu arkadaşlarım için efendim aşkınızı sevginizi sonuç ne olursa olsun dünyanın en güzel şeyidir aşk sevgi lütfen içinizde gizlemeyin isteyenin bir yüzü demişler tabiri caizse lütfen aşkınızı itiraf edin bakın görüyorsunuz sonuçları güzel çıktı çok güzel harika kötü çıktığı zaman zaten önermiyorum sevgili arkadaşlar karşı taraf sizi sıcak bakacak Evet sevgili arkadaşlarım sevgili Koç burcunun güzel arkadaşlarım güzel insanlar çok güzel 30 Ağustos'a kadar aşıklar açılımının efendim sonuna geldik yine tekrarlıyorum sizler için çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum sevgili arkadaşlar aboneliklerinizi bekliyorum şöyle bir gözden geçirin daha sonra tekrarlayacağım yüklemeler devam edecek sevgili arkadaşlar bir şendi bir burasıydı bir çaydı derken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 Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun.